Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Salı programı güzel, yoğun bir programla başlıyor. Ee, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçlarımız var. İnşallah bu videodan sonra e, sadece Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları olduğu bir videoyu daha paylaşacağım sizlere. Onun hazırlıklarını tam olarak bitirmedim. Fakat salı programındaki bütün maçların analizlerini bitirdik ve şu an sizlere sunmaya hazırız. Ee, çok güzel bir pazartesi günü geçirdik. Hafta sonu cumartesi hariç gayet başarılı analizlerimizde, tahminlerimizde bu haftaya damga vurduk diyebiliriz. Tabi cumartesiyi bir köşeye ayırıyorum. Oradaki başarısızlığımızı da vurgulamak istiyorum. Demek ki biraz daha fazla çalışıp daha net sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Arkadaşlar ee, Öncelikle bugün kupon tutturan arkadaşları tebrik ediyorum. Şahsen ben programda gelmeyen bir maçım. Midland maçının 2.5 üstünden yattı kuponum. Başarıya ulaşamadım ama başarıya ulaşan arkadaşları görüyorum. Onun dışındaki bütün maçlarımız, bütün tercihlerimiz cuk diye geldi, oturdu. Hatta e, sürpriz kuponlara önerdiğim Hamburg maçı 0'dan 1 o şekliyle sonuçlandı. Ve... Hep üst veren ben, verdiğim 2.5 alt sonuçlarla %100 başarıyı yakaladım. Burada da başarılı olduğumu kendime kazanacağım arkadaşlar. Bundan sonraki programlarda net çıkan alt sonuçları da sizlerle paylaşmaya özen göstereceğim. Ee, yine pazartesi günkü analizlerimizden e, gelmeyen Kasımpaşa'nın galibiyetini tutuyorduk. O gelmedi, fakat gol oyunlarında şarayı yakaladık. Baktığım kadarıyla e, Setubal maçı ben yayına girerken 0 sıfırdı. Ne oldu bilmiyorum. Onun dışında gayet başarılı bir iş çıkartmışız. Değerlendiren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine tahminlerimiz var. Fenerbahçe maçıyla baş başlıyor Salı programı. E, fakat Fenerbahçe ve iki şampiyon maçını en sona bırakacağım. 416 kodlu Almanya 3. liginden daha önce kar nedeniyle ertelenen bir maç var. O maçta programımı açıyorum. Zıvışkau-Kazruye maçı. Evet ev sahibi ekip düşmemeye oynayan bir ekip arkadaşlar. Kazruye de ligde liderlik kovalayan, şampiyonluk kovalayan Bundesliga 2'ye yükselmek için en iddialı takımlardan birisi. Bu eksik maçını tamamladığı takdirde 46 puanla Oznabrük'ün hemen bir puan arkasına gelecek. Ve e, çok ilginç, çok müthiş bir istatistikleri var. Son 5 maçtır kaybetmeyen bir Karlsruhe var. Alt, e, hatta son 10 maçtır deplas deplasmanda hiç kaybetmeyen bir Karlsruhe var. Bu takımı takip etmek lazım. E, çok da güzel bir oranı var. 1.75 gibi iddianın vermiş olduğu güzel. E, bu maçı kuponlarımızda 2 olarak değerlendirmenizi Öneriyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçım İngiltere'den şampiyonşipten olacak. 419 kodlu Birmingham Bolton Wanderers maçı. Bu maçta da net favorim Birmingham arkadaşlar. Kuponlarımızda maç sonucu 1 olarak rahatça değerlendirebileceğimiz bir seçenek. Onun dışında e, bu maç için karşılıklı gol yok bahsini oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız kuponlarında kullanabilirler. Bir diğer seçenekte 2-3 gol Basi. Ee, sadece Birmingham'ın gol atacağını düşündüğüm için 2-0 veya 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum Birmingham'dan. Bir sonraki maçımız yine şampiyonşipten e, Hull City Rotterdam United maçı 421 iddia kodu. Bu maç içinde yine benim e, ev sahibi favorim oranı var. Yine bu maçta 2-0'lık gibi bir Hull City galibiyeti bekliyorum. 2-3 golde kuponlarımızda kullanabileceğimiz bir diğer seçenek olarak benim gözüme çarpıyor. Çok fazla tutmasam da bir sonraki maçım İngiltere 1. liginde 424 kodlu Sunderland maçı olacak. Ben ne zaman kuponuma koymuş olsam Sunderland'ı hep beni yatırıyor. Beni yatıran takım diyorum. Ama gollü bir maç gözüküyor. Ee, karşılıklı gol var bahsi oran açısından güzel olduğu için sizlere tavsiye edebileceğim bir bahis Aynı zamanda 2.5 gol üstü ee, Sonuç bahsi önermiyorum çünkü Sunderland'i ben kendi açımdan çok istikrarlı bir takım olarak görmüyorum Berabere bitebilir ama gollü bir beraberlik olur bu O yüzden 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini kuponlarınızda kullanabilirsiniz İngiltere 2. liginden gollü beklediğim bir maç arkadaşlar 426 kodlu Kriv-Karlis maçı olacak. Ee, karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum bu maçta. Yine bu maçı sizlere 1.80 orandan güzel bir oranı var. 2.5 üst denemenizi öneriyorum. 426 kodlu Kriv-Karlis maçı. 2.5 üst kuponlarda oranı korkutmasın sizleri. Bence çok rahat olabilecek bir maç. Günün en gollü maçı benim kendi çıkarttığım analizlerde İngiltere 2. Liginden Newport ve Milton Keynes Ben sıklıkla kuponlarımda Milton takımını kullanırım arkadaşlar Özellikle gol oyunlarında e, Çok güvendiğim Bana güven veren bir takım Yatırsa da Milton yatırlı diyorum Yoluma devam ediyorum Sıkıntı yok ama Benim beğendiğim bir ekip e, Yine deplasmanda oynuyor Ve ilk 7 iddiası var, playoff iddiası var Milton'un. Bu maçı kazanması lazım. Ee, i̇ddianın açtığı oranlara bakarsak Milton e, 2.20 oranla favori olarak gösterilmiş. Olmayacak bir sonuç değil. Riski seven arkadaşlar maç sonucu 2 olarak değerlendirebilirler bu maçı. Ama garantiye gideceğim ben diyenler 2.5 üstünü ve karşılıklı gol varını kuponlarında rahatlıkla kullanabilirler diyorum. Daha da fazla oran isteyen arkadaşlarım. 3.5 üst kullansınlar. 4-6'yı pek önermiyorum. Çünkü bazı maçlar 6-7'ye gittiği zaman 4-6'ımız kuponda yanıyor ve bizi yatırıyor. O yüzden 3.5 üst seçeneğini değerlendirirseniz daha mantıklı bir iş yapmış olursunuz. Aynı zamanda kupon yaparken orana da çok takılmayın arkadaşlar. Önemli olan kuponun kazanması. 1'e 2 versin ama kupon kazansın. Önemli olan nokta budur arkadaşlar. Bir sonraki maçım yine İngiltere Şampiyonşip'ten olacak. Saat 23'te başlayacak. West Bromwich Nottingham Forest maçı. Bu maçın iddia kodu 433. West Bromwich yükselmeyi oynuyor. Premier Ligi oynuyor. Kaliteli bir ekip. E, Nottingham Forest'te Orta sıralarda playoff'u kovalayan bir ekip arkadaşlar. Son zamanlarda fakat Nottingham'ın istikrarsız bir gidişatı söz konusu. West Bromwich'in de böyle bir gidişatı vardı. Üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Stoke City'yi yendiler. Evlerindeki maçlar biraz daha heyecanlı oluyor. E, bu maçta da ben çekişmeli bir maç bekliyorum. İlk önceliğim karşılıklı gol var bahsi olacak. 1.50 oranı var. Gayet güzel bir oran. Kuponlarımızda kullanabileceğimiz bir oran. Aynı zamanda 2.5 üst olacağını tahmin ediyorum. 2.5 üstü de kuponlarımızda kullanabiliriz. Yine riski seven arkadaşlar 1.60 orandan West Bromwich'in galibiyetini deneyebilirler. Sürpriz kuponlarımızda, sistem kuponlarımızda 0 e, Handicap yani West Bromwich'in tek farklı galibiyetini kullanabilirsiniz. Normal program akışındaki maçlara dair analizlerim bunlar arkadaşlar. E, geriye Avrupa Ligi maçı Fenerbahçe'nin ve iki tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu maçlarla ilgili yorumlarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 414 kodlu Fenerbahçe-Zenit-San-Petersburg maçı. Önemli bir maç ülkemizin temsilcisi. Özellikle benim tuttuğum takım Fenerbahçe e, istenilen seviyelere henüz gelemedi. istenilen seviyelere henüz gelemedi. Artı UEFA Kupası'nda e, verdiği listede sadece 3 tane oyuncu ekleyebildi. Ve bu 3 oyuncudan Sadık Çiftpınar sakatlığı dolayısıyla bu maçta yine olamayacak. O yüzden Fenerbahçe için yeni bir kadro arayışı başladı. Aynı zamanda e, formda isimler Mehmet Ekici, Soldado. E, kadro bulunmuyor. Fenerbahçe 2 tane beceriksiz forvetin eline kaldı. Birisi Frey. Bir tanesi Slimani. Muhtemelen yarın e, maça Slimani ile çıkacaklar. Forvet pozisyonunda. E, Zenit'in de ligi bitti. E, uzun bir süredir maç yapmıyor. Fakat hazırlık maçlarıyla UEFA kupasına hazırlanıyorlar. O yüzden e, Zenit'in de fazla bir şeyler verebileceğini düşünmüyorum. Kontrollü bir maç bekliyorum. E, ama... İstanbul'da dolu bir Şükrü Saraçoğlu stadında Zenit'in ben galip gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Duygusal davranmıyorum. Bu işte duygusallığa yer yok. Ben Fenerbahçe'nin yenilmezliğini tutuyorum bu maçta. 1-0 çifte şans. Bana banko geliyor. Ee, onun dışında karşılıklı gol var bahsi. Mantıklı geliyor. 155 oranı var. Bir 1 1, -1, -1. Gibi bir skor bekliyorum açıkçası Fenerbahçe maçı için. Ama kupona koymak için de riskli bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer çok istemiyorsanız Fenerbahçe maçını kuponunuza koymayın arkadaşlar. Olabilecek sonuçlar bence 1-0 çifte şans. Açılıklı gol var bahse oran yüksek, yükseltmek isteyen arkadaşlar da 2-3 golünü değerlendirebilirler diyorum. Ve bu maçı geçiyorum arkadaşlar. Şampiyonlar liginde Manchester United Paris Saint Germain 434 iddia kodu. Gecenin bence en önemli maçı bu maç. Arkadaşlar Manchester United Gaier'in gelmesiyle bir form yakaladı ve son 10 maçına baktığımızda hiç muhabbeti yok. Sadece bir beraberlikleri var. Paris Saint Germain'de Neymar'ın sakatlığı sonrası Biraz sekteye uğramış gibi hücum attığında fakat bu, bu kadroyu bence durduramaz. Ben araştırmalarımda bakıyorum Manchester United maçın favorisi olarak gösteriliyor. Paris Saint Germain çok küçümsenmiş gibi geldi. Fakat benim analizlerim çok farklı yönde. Bu maç için benim tahminim Paris Saint Germain'in yenilmeyeceği yönünde ve gollü bir maç bekliyorum. O yüzden banko arayan arkadaşlar karşılıklı gol var bahsini kuponlarına koyabilirler. İkinci seçenek 2.5 iki üst. Bunlar öncelikli bahislerim. 2.5 üstünü kuponlarınızda kullanabilirsiniz. Sürpriz arayan arkadaşlarım beni dinlesin. Sürpriz arayanlar ilk yarı 2. Paris Saint Germain'in ilk yarıdan üstünlüğü ve oyunun kontrolünü İngiltere'de ele alacağını ve ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta maçın sonuna kadar böyle gidecek. Uzun bir süre maçın Paris Saint Germain'in üstünlüğünde geçeceğini düşünüyorum. Maçın sonuna doğru Manchester'ın gol arayışları. illaki ki Manchester gol atacak. 2-1'lik bir skor öngörüyorum. 70. 75. dakikalarda. Maçın sonlarına doğru Manchester'ın baskısı ya 2-2'yi getirecek ya da 3-1 Paris Saint Germain kazanacak. Benim kafamda... Oynattığım maça göre arkadaşlar. Burada sürpriz arayan arkadaşlar Paris Saint Germain'in 2'den 2'sini kuponlarına yazsınlar. Sistem kuponlarına yazsınlar. 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var bahsi bu maç için banko öncelikli seçeneklerim benim arkadaşlar. Maç sonucunda da ben Paris Saint Germain'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Son maçımız Roma-Porto maçı 435 iddia kodlu. Ee, özellikle takip ediyorum Porto'yu size verdiğim maçlarda burada önümde liste oluyor o listede Porto hep oluyor fakat Porto'yu koymuyorum sizlere önermiyorum Çünkü Porto'nun hücumda son zamanlarda bir kısırlığı söz konusu gol yollarında çok etkisiz bir Porto görüyoruz arkadaşlar özellikle 4 maçtır skor bulmakta zorlanıyorlar ee, ben burada Favori olarak Roma'yı görüyorum. 1.80 orandan Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında evinde ben avantaj vereceğini düşünmüyorum Porto'ya. Ve Roma'dan bir galibiyet bekliyorum. Öncelikli seçeneğim kuponunda Roma. Onun dışında 2-3 gol bahsi bu maç için bana en mantıklı gelen bahis 1.80 oranı var. Bu maçı da bu şekilde değerlendirirseniz e, kuponlarınızda daha başarılı olma imkanınız söz konusu. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Yine zaten e, bu yayından sonra e, bir süre daha bakacağım maçlara. Eğer bitirebilirsem yine bu gece bir yayınla bir videoyla bu videonun arkasına ekleme yapacağım. Ve sadece Şampiyonlar Ligi programı ve UEFA Avrupa Ligi Maçlarının olduğu bir videoyu size yayınlayacağım. 3 gün boyunca o videoyu izleyip o maçlara dair analizlerimizi, tahminlerimizi de alabileceksiniz. Aynı zamanda normal yayın akışımız devam edecek. Çarşamba günü ve perşembe günü tek tek yine bu maçlar için videolarımızı yayınlayacağız arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah bu başarımız, bu yüksek başarımız... Bu hafta içi de devam eder ve sizler de kazanmaya ve kasanıza artı miktarlar koymaya devam edersiniz. Hepinize ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenin, imkanınız varsa paylaşın, bizi önerin, kanalımıza abone olun. Bildirimleri aç butonunu tıkladığınız zaman yayına girdiğimiz anda size bildirim gelecektir ve tahminlerimizi en kısa sürede alacaksınız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar, bol şanslar diliyorum.